Yengeç burcu kadınının ne kaprisi biter ne de tribi biter. Gözünün yaşı kurulmaz. Neye alındığı belli olmaz. Nazlı severlere başlarda sampatik görünse de zaman içinde üst üste bünen alınganlıkları ortada sevgi bırakmaz. Başına dert yumağı örülen erkek bu zulme uzun süre dayanamaz. En basit tabirle gözünün üstünde kaş var deseniz yüzünün rengi değişir, gözünün feri gider, bir anda kahır rüzgarları eser, kahrolur. Bir gün güldüğüne öte gün bozulur. Şaka kaldırıyor sanırsınız ama kaldırmaz. Yengeç ile sağlıklı bir iletişim kurmak uzmanlık ister. Bolca kivurmak, sürekli oda sıcaklığında kalmak ve teselli etmek gerekir. Ortada üzüntüye sebep olacak bir mesele olmayınca çözüm bulunamaz haliyle imkansız hale gelir. En iyisi çekimsel kalmak, fazla kararlı adımlar atmamak olur. Yengeç kadını pembe bir kelebek, herkesin imdadına koşan yardımsever bir mürek olabildiği gibi tehlike saçan bir savaşçıya da dönüştürebilir. Önemli olan hangi konuda muhatap olduğunuzdur. Normal şartlarda sevgisi kolay kolay tükenmez, toleransı erken bitmez, toleransı fazladır. Ama konu en sevdiklerinden biri ise unutmayın Azrail de bir melektir ve en bilinmedik özelliği dünyanın en korkunç vedasını elleriyle size yaşatmasıdır. Yengeç çoğu zaman objektif olamaz, duygularını kilit altında tutup mantığı ile davranamaz. Kendi çocukları için canını içi sayan bir anne yengeç, başka insanları tehlikeye atacak hamleleri düşünmeden... Üzülmeden yapar, yapabilir. Yine de insanın yüzüne güler, şefkatli yüreğine aldanmayıp mesafeyi korumakta fayda var. Su grubu olan burçların hepsinde derin duygular, karmaşık ister görülür. Ancak yengeç, gelişkin olan empati özelliği tüm duyguları tanımasına kolaylaştırır. Kıskaçları havada gezen, yan yan yürüyüp kimselere kolayca sırtını dönmeyen yengeç, sıt kabuğunu da duygularını muhafaza etmek için kullanır. Bir sabah gözyaşlarıyla uyanır, ertesi sabah şan kahkahalarla uyanabilir. O binlerce duygu durumu arasında savrulmaya alışıkken ayaklarınız yere sağlam basarsa onun fırtınasından tek parça kurtulabilirsiniz. Yeterince dirayetli değilseniz savrulup paramparça olur bir tarafa gidersiniz. Yeterince gerçeklendirebildiği her davranışı haklı ilan edebilir. Herkes için düşünür. En yakın iki arkadaşı tartışsa her iki tarafında öfkesini haklı bulmak için yeterli sebebi arar ve ne yapar ne eder bulur. Bir gün kötü, bir gün iyi deyip ötelediğinde diğer gün yardım ile uzatıp kucak eli açabilir açabilir. Herkes, herkesi en iyi kendisinin anladığını düşünür. Mutsuz olmayanı hislerine dayanıp mutsuz ilan eder. Kahrından öleni umursamaz yapar. Herkesin yaşadığı duyguyu sahiplerinden iyi anlıyor oluşuna antipati doğurur karşısındakine. Yengeç tembelliği diye bir şey vardır. Bu asla diğer kuşların tembelliği ile karıştırılmamalıdır. Çünkü onun tembelliği hem çevresine hem de kendisinedir. Gün içindeki planları hayata geçirebilmek için saatlerce kendisiyle mücadele eder, müdahale eder. Hal böyleyken sizin için bir şey yapmasını zaten sakın beklemeyin. Vaktiniz varsa bekleyin deriz tabii ama yoksa beklemeyin. Yengeç insanı dev bir kalabalığın içinde bile ağır yürüyüşünden, ağır konuşmasından ve bunun gibi birçok ağır davranışından kolayca fark edilir. Ancak iş kendi çıkarlarına ya da beklentilere gelince aynı ağırlığı görmeniz imkansızdır, birden uçar. Hayaller hemen gerçekleşsin ister. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi beklemeye tahammülü yoktur. Bütün vurslar içinde en tez canlısıdır. Daha daha küser, dağın bile bunlar haberi olur. Ama onun size neden küstüğünü asla bilemezsiniz. Yengeç kadını en çok kendi kendine küsmeyi, sonra barışmayı, geceleri içinden sersiz tartışmalar yaşamayı sever. Muhatabı siz değilsinizdir. Sadece konuk oyuncu gibi düşünün kendinizi. Çünkü yengeç bu aktivitesinde isimler sürekli değişir. Ancak olaylar değişmez. Kurgu da yapayındır. aynıdır. Herkesin derdi onu gerer. Kendi hayatı yolunda gidiyorsa bile bunu görmek yerine dünyadaki açlığı, susuzluğu düşünür. Yengeç insanı zaten arkadaş çevresini muhtemelen küçükken, mesela 7 yaşındayken tamamlamış. O da sonsuza kadar kapatmıştır. Eğer onun arkadaşıysanız ve yeni bir arkadaş olmaya kalkarsanız söz konusu kişiyi muhtemelen ne yapıp edip ortadan kaldırır. Yengeç insanın çok kıskançtır. hem de tüm sevdiklerine karşı bunu yapar. Bazı yengeçler bunu sıkça dile getirir. Dile getirmesi ise sizi uyarma anlamı taşınmaktadır. Umarız bu uyarı, uyarıyı dikkate alırsınız. Bir de sessiz yengeçler vardır. Bu diğerlerine göre daha fazla tehlikelidir. Kıskandığını söyleyemez. Bunu surat asarak ya da ağlama nöbetleriyle belli eder, etmeye çalışır. Yengeçler heyecandan mahrum insanlardır. Zaten heyecan onların bedenine bile iyi gelmez. Onların belli başka alışkanlıkları vardır. Öyle ki sevdikleri insanlardan ayrılmamalarının nedeni bile çoğu zaman onlara çok alışmış olmalarıdır. Sizi bırakmadan onlar sizi asla bırakmaz, bırakamazlar. İlgi manya olmaları tedavi görmeleri gereken bir özelliktir. Yengeçler kendilerini o kadar severler ve kendilerine o kadar saygı duyarlar ki bu yüzden her şeyin en fazlasını hak ettiklerini düşünürler. Herkes en çok onları sevmelidir. Herkes sürekli onlarla ilgilenmelidir. Yengeç Burcu kadını sevmek, sevilmek, bir ömür boyu tek bir aşkın peşinden sevgiye doymak için dünyaya gelmiştir. Duygularından başkasına itimat etmez. Her rüzgarda üşür, her yağmurda ıslanır. Hayatında battaniyeler, yorganlar, şemsiyeler yerine kocaman yürekler, kalpler, kuşatıcı kollar olmasını ister. Üzüntülerini ilaçlarla değil sevdiğini şefkatiyle onarmak, yaralarına bandajlar yerine şefkatle sarmayı ister, sevgiyle sarmayı ister. Tökezlediği yerlerde tutmaya, duyguları karıştı, karıştığında toplamaya hazır olmazsınız. Gündelik aşklardan, belirsiz ilişkilerden mutsuzluk çıkaran yengeç kadını... Gönül ilişkilerine set çeker. Eğlenecek erkeği gözünden tanır, uzaktan anlar. O sevdiğiyle sohbetlerini hayaliyle taşlandırmayı, parmağına nişan yüzüğünün uzaktan görüneni takmayı, ailesinden derhal onay almayı bekler ister. Duvarların renginden bahçenin peyzajına, çevre düzenlemesine, çocuğunun isminden gideceği yaz okuluna her şeyi konuşmak, bilmek ister. Doğalmış çocuğunuzu almayı düşündüğü oyuncak ara hayaliyle yaşar. Yengeç kadını sever, besler, büyütür. Ailesinin tüm ihtiyaçlarını her zaman karşılamak için bugünden hazırlığını yapar, planlarını kurar. Sevdiğinin gözüne toz kaçmasın, ayağına taş da yemesin diye kendini feda eder. Yengeç herkesi tek tek düşünüp indilirken kendini güvende hissetmek için ömür boyu yetecek maddi stokları bugünden hazır olmasını ister, bekler. Yengeç 90 yaşına da gelse köklerinden beslenir. Küçücük bir çocuk dahi olsa köklerini besler. Ailesi kutsalı, sevdiği can yoldaşıdır. Doğumuyla gelen canı ailesiyle, yaşamda seçtiği biricik sevgilisi, sevgisi kuzu sarması olmalı. Müstakbel eşi en az onun kadar ailesine itibar etmeli ve kendini sevdirmelidir. Artık tüm mangal partilerinde başı çeker. Elinde kucak kucak papatyalarla mı gidersin, çiçeklerle mi gidersin veya bileysi de yatağla da yenidir misin, gönlünü hoş mu edersin artık bir şeyler düşünmeniz lazım. Yengeç, gergit duygulu, pek hassas, çabuk kırılgan olmasıyla bolca sırılmak, sarmalanmak ihtiyacı hisseder. Kimi zaman yersiz bulabileceğin üzüntülerinin alt metinleri nice öykülerle doludur. Yüzeysel bakıp gönlünü kırmayın. Fazla büyüdük durumu içinden çıkılmaz hale de getirmeyin. Çoğu zaman sakince yanında olun. Duygularını küçümsemeden teselli edin. Ne olursa olsun elini bırakmayacağınızı iyice hissettirin. Romantiktirler. Genel olarak sevgiye önem verirler. Hatta mantık onlar için ikinci plandadır. Duygusallık daha çok öndedir. Sevmek, sevdiklerini hissetmek hoşuna gider. Sevdiklerini hissetmek yine hoşlarına gider. Biraz kırılgan oldukları doğrudur. Ruh halleri kolaylıkla değişebilir zaman zaman. Üzülmeye de çok yatkındırlar. Kimsenin kafasına takmayacağı ufak tefek sorunlar için günlerce kendilerine eziyet edebilirler. Hatta sadece duygusal olaylar nedeniyle hastalanıp yatağa düşebilirler. Duygularını çok fazla ve derin yaşarlar. Hassas davranılması gereken bir insan tipidir. Eğer istediği ilgiyi görür ve mutlu edilirse çevresindeki herkesi mutlu eder. Sevgilerine çok güvenir. Sezgilerine de çok güvenir. Bu nedenle sezgileriyle ve sevgileriyle hareket etmeyi tercih eder. Herhangi bir insanın iyi niyetli ya da kötü niyetli olduğuna dair varsayımda bulunuyorsa bu genellikle doğrudur. Tahminlerinde kolay kolay pek yanılmaz. Bu içinden gelen bir hisdir ve duygudur. Kendini koruma mekanizması dahilinde gelişmiştir. Başkaları hakkında fikir yürütmeyi de sever. Bu nedenle bazen dedikoducu bir insan olarak anılabilir. Nedenle bilinmez. Diğer insanlarla çok iyilenmesine rağmen kendi hakkında konuşmaktan bu kadar hoşlanmaz, kaçar. Eleştirilere pek açık olduğu söylenemez. Kırılabilir, üzülebilir. Hataları konusunda üzerine gidilmemesini tercih eder. Bu burcun kadını herkese güvenmez. İyice tanımadan kimseye hayatını almaz. Sezgileri doğrultusunda sizler negatif duygular alıyorsa asla o kadının iç dünyasına ulaşamazsınız. Tukka kabuğu yengecin kabuğu gibi dışarıdan sert bir görüntü cizer. Şüpheciliği ve güvensizliği onu soğuk bir insan gibi gösterebilir. Ama aslında içinde sıcakkanlı, sevgi dolu bir kişilik yatar. Eğer bu kadının iç dünyasına girmeyi başarırsanız ne kadar sevecen biri olduğunu da görürsünüz. Sevgiye çok önem verir. Aslında içinde insanlarla paylaşmak istediği, bastıramadığı bir sevgi denizi yatar. Bir kere onun sevdiği insanlar arasına girdiyseniz her daim sizi koruyup kollamak, Yanında tutmak, zarar görmenizi engellemek ister. İçinden gelen engel olamadı bu anaç tavır burcun en önemli özelliğidir ve çok baskındır. Bu nedenle yengeç kadını biraz taramaya başladığınızda hemen ne kadar anaç olduğunu anlarsınız, fark edersiniz. Bu kadar anaç, sevgi dolu bir kadın. Tabii ki bu sevgisini paylaşabileceği bir aile kurmak ister. Üstelik yengeç kadınları için çekirdek bir aile genellikle yeterli olmaz. O büyük, geniş ailelerin insanıdır. Onlar ister. Ne kadar kalabalık o kadar iyi diye düşünür ve emin olun çocuklarını ve eşini dünyadaki her şeyden daha çok sever ve sevecektir. Sahiplenici yanları nedeniyle her daim onlara bir şey olmasından çekinecek ve son derece koruyucu davranacaktır. Hayatlarının her anında, her anında yanlarında olmak isteyecek ve onları hep mutlu görmek için uğraşacaktır. Bu kadar fedakar ve kendine ödün vermeye açık insanlar tabii ki bulmak zor, şanslısınız diyebiliriz. Kesinlikle evi onun sığınağıdır. Evi onun için dekorasyonu veya genişliği ile bir yer değil, insanları havat alacak bir yer değildir. adeta yengeci kabuğudur evi. Kutsal saydığı mekanıdır çünkü yengeç kadının evi onun huzur bulduğu, dışarıdaki kavgalıktan ve hayatın karmacasından uzaklaştığı yerlerdir veya yerdir. Yanlış anlaşılmasın ki yengeçler öyle sıkıcı, eğlenmeyi bilmeyen insanlar değillerdir. Sadece eğlenecekleri zamanları ve kendilerine ait zamanları ayrı tutmaktan zevk alır, hoşlanırlar. Evleri kesinlikle onların bölgesidir ve buna karışılmasına izin vermezler, istemezler. Ne yapmak istediklerine kendileri karar verdikleri ve mutlu oldukları bu evlerini kırlarla kaplı bölgelerde tercih ederlerse ya da en azından bahçeli bir ev olursa onlar için daha çok iyi olur. Bahçeli bir ev unutmayın. Sonuçta her şeyden ve herkesten önce onlar için aileleri ve evleri gelir. Yengeç kadının kendine yalan söylenmesine katlanamaz. Aldatılma, kandırılma gibi olaylar onu derinden etkiler. Zaten insanlara kolay kolay güvenmediği için hele bir de yalan söylediğini anlarsa üzülür, güvenini kaybeder. Hayatında ona yalan söylemeyecek, sevgisini paylaşacak, sevildiğini hissettirecek, mutlu olup mutlu edecek insanlar arar. Çünkü aslında gerçekten neşeli ve eğlenceli bir insandır. Herkese göstermese de güzel vakit geçirebilen, konuşkan ve heyecanlı bir kişiliği vardır. Ve yakın çevresi onun nasıl biri olduğunu iyi bilir. Tam bir yengeç olduğu için denizi ve suyu sever, kimi yolculuklarından da bayılır. Böylece gemi yolculuklarında çıkmayı düşünebilirsiniz. Yengeçler hayal güçleri gelişmiş insanlardır. Sanata özellikle edebiyata ve tiyatroya bayılır. Duygusal yapıları nedeniyle mimikleri de gelişir. Çok iyi birer oyuncu olabilir. Geniş hayal dünyaları sayesinde çevresindeki insanları şaşırtabilirler. Aynı zamanda çok güçlü bir hafızası vardır. Geçmişte olmuş iyi veya kötü şeyi unutmaz. Olumlu olayları hatırladığında arkadaşlarına ve ailesine daha da çok bağlanır. Ama olumsuz anılar bazen sorun yaratabilir. Yapılan hataları geleceğe taşır. Bu da bazen ilişkilerini kötü yönde etkiler. Kolay kadar affedebilir ama unutmaz. Çocukluk hatıralarına kadar birçok şeyi hatırlar. Biraz geçmişte yaşar ve bu konuda ufak takıntıları olabilir. Ama yengeç kadını genel olarak iyi kalpli, sevecen, sıcakkanlı bir insandır. Böyle karakterlidir. Çevresi ve ailesi için bir mutluluk kaynağıdır ve onlar için her zaman her şeyi yapmaktan geri çekinmez.